11 Ağustos 2021 Mersin Toroslar Çopur Mahallesi. Çopurlu Mahallesi. Yanımızda Aziz Azim Balcı. Azim Balcı. Burada avokado bahçesinde 70 adet avokadosunda, evet. 2 yaşında rekor gelişim ürünümüzü tavandan kullandık. Evet. Ne lavurdu Azim Bey? Burada şey, ağaçlar neydi? Şimdi Şubat bu ağaç ayında, şu an, 2021 Şubat ayında hı. bu ağaçların gelişimi durmuştu. Şu, şu ağaçın bugün, dikim tarihi nedir bu ağaçların? 2019, Mayıs 2019, 21 Mayıs'ta ekildi. 2 yaşında bir ağaç. 2 yaşında. <gülüyor> evet. Hepsi Buradaki ağaçların hepsi o tarihte ekildi. Bazılarına kullandım, bazılarına kullanmadım. Şimdi şu kullanılan kısımdayız şu anda. Bu kullanılan. Bu olarak herhalde 3 metreyi geçmiş. 3,5 metre falan civarında var. Şöyle şeyi de gösterelim ee, mi? Gövde kalanı, sürgün. Siz gövdeyi de gösterin. Devam edin anlatmaya biz gösterirken. Ee, ağaç yavaştı yani. Hızlı bir gelişme yoktu. Rekor gelişimi işte internette falan baktım. Şeyde Aha. YouTube'da falan araştırdım. Dedim ki ya ne e, ne olacak yani denemede bir fayda var deneyim bakayım. Şimdi geçen seneki boyutu neydi bu ağacın? Geçen seneki Tahmini. boyutu yani bu ağacın boyutu bir, bir buçuk. Ha o civarlarda, civarlarda falandı yani. O civarlarda falandı. Hı hı. Şimdi şu an bu sene bu sürgünler bu sene oluştu. Bu sene oluştu. Bu sene oluştu. O, Şubattan gezerek, sonra oluştu. Şubattan sonra. Evet. Şimdi bu ağaç da aynı şekilde ufaktı. Çok ufaktı bu. Küçücük bir ağaçtı. Şimdi atılmayanları da göstereceğiz Tabii, birazdan. Atılmayanlar da var. Atılmayanlarla hemen hemen aynıydı. Attığımız ağaçlar bu şekilde... Cins aldık. olarak bunlar nedir? Çeşit bu. olarak hangi çeşitleri diktiniz? Sadece Fuerte tozlayıcı olarak hası var. Has ben. diktik. Ben Fuerte ve has, has diktim. Şöyle gidelim yana doğru. Şimdi burada bir portakal bahçesi burada. Narinciye Ehe. bahçesi. Narinciye bahçesi. Bu bahçe içerisinde. Şimdi mesela şu ağaç. Bu da kullanılan ağaç. Kullanılan bir ağaç. Ehe. Yani bu ağaçlar 2 yaşında. Ekranda görülüyor. Ee, şimdi şu arkamızda da var. Böyle göstererek atılmayan yere doğru gidelim. Şimdi e, attıktan ne kadar sonra bir şey görmeye başladık? 2 ay içerisinde. 2 ay içerisinde. Hatta şöyle bir şey oldu. Attım. Şöyle ben de bakayım. kendimce dedim bir video çekeyim. Aha. Çektim attığım gün. Şu ağacın şeyini de gösterelim. Anlatın. Ee, bu sürgünler falan yoktu. Yoktu. Şunlar zayıftı. Şöyle açalım. Ana gövdesi. Bakın şöyle. Şöyle gösterebilirsek, şu sürgünler bu seneden gelen, şu arkada da öyle görünüyor. Evet, devam edin. Dedim ki videoya çektim ama şöyle ki, iki ay sonra bir daha videoya çektim gelişimi görünce. Hı hı. Dedim ki hani iki ay sonra, hatta o videonun sonunda da öyle dedim. iki ay sonra evet. bir daha çekeceğim, bakacağım olacak mı, olmayacak hı hı. Ondan bu, sonra benim telefon şimdi, onu atardım size ama telefon kırıldı. Kırılınca... Görüntüler gitti, alamadı. şöyle, burada zaten siz burayı biliyorsunuz, İsa, e, iki yıllık bir e, evet. zaman bu zaten. Tabi. İki yılda bu hale geldi ki bu Şubat'tan sonra. Şubat'tan sonra. Uyguladıktan tabii. sonra bu hale geldi. Şubat'tan sonra uyguladıktan sonra. E, hem gövde gelişimi hem sürgün. Hem sürgün. Ve kalın olarak devam ediyor. Tabii. E, şöyle ilerleyelim. Yani o şimdi, atmadığım yerlere de, Şimdi şuradan atılmayan, şöyle geçelim. Atılmayan ağaçlar, şimdi burada 70 tane ağaç Evet. E, var. Bunun. Bir kısmına atıldı, bir kısmına atılmadı. Evet. Şimdi şurada bir ağaç var. Buna mesela uygulandı ama bu onların ebatına göre çok zayıf bir filandı bu. Hı -hı. Zayıftı zaten. Yani onlardan zayıftı. Evet. Şu andaki gelişimi, hatta eteklerindekileri ben aldım. Şimdi Zaten burada ağaç arasında olduğu için bir de baskı şey altında. Şurada da var mesela. Şöyle göstererek geçelim öbür tarafa. Bu atılmayan değil mi bunlar? Bunlar atılmayan. Şimdi bu, bu tarafı bahçenin bu tarafına atılmayan. Şöyle gelin. Şu ağaç mesela. Evet. Şimdi şuradan çekelim. Şöyle. Burası atılmayan bir fidan doğru mu? Atılmayan. Buna 15-20 gün önce Hı -hı. evde elde olandan Hı -hı. zayıflığını gördüğüm için olana tekrar at şu anda. Şimdi zaten şu, şu kafalar sürmeye, sürmeye başladı. başladı. Ama burada baktığınızda zaten sarı. Hı -hı. Gövdesi Hı -hı. sarı. Yaprak canlılığı yok. Şimdi şu tepelerden Hı -hı. zaten ufak ufak sürmeye başlamış. Bu evet. işte herhalde yaklaşık bir 20 gün falan oldu. Ya yani 20 günde kalan. bu Hı -hı. gördük. Şuraya da gidelim. Mesela şu, hani şimdi e, ekranda üreticiler izleyecek, <gülüyor> bu ağaç da iki yaşında aynı Diyecek ağaç uygulanmıyor. Bu nedir? Doğru mu? Tabii. Yani bu iki yaşında. İki yaşında. Şimdi bu ağaçla, az önce ekranda izlediğiniz üç buçuk metrelik ağaç aynı gün. Aynı, aynı gün, gün toprağa indi hepsi. Aynı bölgedeyiz, aynı bahçenin aynı. içerisinde. Şöyle, şu da aynı şekilde. Aynı gün. Hani bunlar yenilenmiş e, fidanlar yok, değil. değişme falan yok. E, çeşitleri e, şimdi orada aynı. gösterebiliriz. Yenileyecek olduğum fidanların şu anda e, Hı -hı. yetiştirdim. Evet. Orada çaldılar dediğim yer vardı burada Hı -hı. boşalan yerleri. Açılayıp onları indireceğim. Bir de işte maalesef e, fidanımızı da evet. çalma fidanlar. durumu var. Şurada var. Onu da gösterelim. Bakın bunlar bu ağaçlarda uygulanmamış. Uygulanmayan. uygulanmayan. Rekor gelişim uygulanmayan e, fidanlar. Ekranda izliyoruz. Şöyle Hı -hı. gel. Şunu da gösterin tekrar orada tamamlayalım videoyu isterseniz. Şu da mesela şuradan çekelim. Mesela şu da, şu fidan da. Bu da aynı. Hem mesela... sararmış. Şöyle gövdeyi gösterelim. Bakın atılmayan bir fidanımız. 2 yaşında bu da. Şu arkada var. Sarı. sarı iki yaşında. Aynı şekilde sararmış. O da e, şey anlamında Şu ekranda görünüyor. 2 yaşında. Şimdi şurada tamamlayalım isterseniz. Tabi. E, şey anlamında Var mı eklemek istediğiniz burada gelişimle alakalı? Yani ben alakalı... E, şimdi gelişim e, rekor gelişimde memnunum. Hı -hı. Yani memnunum derken, daha ilk defa kullandım. Evet. E, deneme babında da hem o yani bahşiği dedim ikiye böleyim, bu tarafına kullanayım, bu tarafına kullanmayayım. Şunu da kullanılmış mıydı? Tabi. Şöyle gelelim. Hı -hı. Kullanayım, bu bakayım yani fark olacak mı olmayacak mı? Peki izlediğiniz görüntüleri yakaladınız mı burada aynısını? Yakaladım. Ben e, ona göre daha iyi kullanılmış. Şu an kullanılmış ağaçtayız. Yani ben daha çok etkisini yaramıyorum Şimdi şuraya da gösterelim. Görüyorum. Orada tamamlayalım. Şu ağaca bakalım. Yaprak rengi, canlılığı. Şu, Şuna. Şimdi şöyle. Bu sürgün, bu senenin sürgünü. Evet. Doğru mu? Evet. Bu şekilde geliyor. Ee, hem yaprak canlılığı, yaprak genişliği. Hı hı. Bu şekilde. Yaprak rengi. Evet. Tavsiye eder misiniz gönül rahatlığıyla? Şöyle gelin. Gönül tekrar. rahatlığıyla tavsiye ederim. Şimdi yani. burası Mersin-Toroslar. Mersin-Toroslar mahallesinde, ee, Çopurlu mahallesinde. Çopurlu mahallesinde. Ee, bu ağacı ilk olarak hani getirip buraya iken benim. Hı hı. Ee, başka bahçeler... Önder çiftçi oluyorsunuz. Aynı zamanda hı hı. bu bölgede e, hem bu, deneme hani, yapıyorsunuz. Tabii deneme amacıyla bu olacak mı olmayacak mı bir deneyeyim dedim. Hı hı. Sonra işte dediğim gibi bir yaşını doldurduktan sonra ağaç. Evet. Şubat ayında bir hani istediğim gibi bir gelişme yok. Şimdi rekor... araştırdım, Rekor gelişimi evet. YouTube'da gördüm, dedim ki bir deneyeyim ya, bir ne kaybedeceğim yani. Denedik ve sonucu gördük Sonuç net olarak mükemmel. avokadonun gelişimi konusunda. Sonuç size e, size ve diğer avokado üreticilerine tavsiyemiz, Rekor gelişim tabandan artı yaprak ve damlama ürünleri var. Rekor gübre yaprak ve rekor damlama. Bunları da kombine bütün program halinde kullanırsanız daha çok daha dengeli daha hızlı ve e, istemiş olduğunuz sonuca daha hızlı ulaşabilirsiniz. E, buradan da bunu tavsiye ediyoruz. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bahçenizi ederim. Bahçenizi gezdirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. Ee, bol bereketli olsun diyelim. Buradan Sağ olun, teşekkürler. Mersine, avokado üreticilerine selam gönderiyorum.